Değerli seyirciler, Business Channel Türk TV stüdyolarına ve yeni bir iş, yeni bir kariyer programına hoş geldiniz. Ben Doktor Ekrem Çulfa. Bugün çok değerli bir konuğum var. Kendisi uzman psikolojik danışman Enis Elgün Gulliyev. Evet. Efendim sizi çok merak ediyorum. Hem Türkiye'li hem Azerbaycanlı olarak bir kardeşimiz olarak. Bir meslektaşımız olarak hani merakımı mazur görün ve e, seyircilerimiz için de gerek e, müzik e, alemindeki uğraşlarınızdan gerek e, bugün değerli seyirciler akademik dünyadaki araştırmaları ve çalışmalarından sanatsal psikolojiden konuşacağız. Evet. Ama önce uzmanımızı tanıyalım. Buyurun. Şöyle e, hani. Enis Eligun Gulev kimdir ee, sorusuna yanıt verdiğiniz zaman e, ben insan kelimesini başa alıyorum. Insandır, İnsandır. Genellikle toplumda şöyle e, bir tanıtım yapıyorlar. Mesela mesleği neyse doktorum veya e, öğretmenim diyorlar. En nihayetinde tabii ki insanım. Ama burada püf nokta şu e, insan olarak para bir varlık mıyız yoksa bir sürü bölümden mi oluşuyoruz Ben o kısımda o yüzden insanı başa alıyorum Hani en iyisel gün gülev kimdir bir bedenden oluşan bir spiritel yapısı olan hani ruhsal yapısı olan bir de psikolojisi olan bir varlıktır ha, bunun yanında bu dünyada neleri deneyimledi şimdi oraya gelelim Evet <gülüyor> neleri deneyimledi <gülüyor> ne, ne? ne gibi evet. görevlerde evet. bulundu? ne gibi çalışmalar evet. yaptı? İlk başta şunu söyleyeyim. Bir sanatçı bir ailede dünyaya geldim. Benim babam e, tiyatro film sanatçısı, annem piyano öğretmeni, abim ses sanatçısı. Böyle bir dünyada e, dünyanın içinde buldum kendimi çocukluktan. Ve tabii ki sanata merak sardım. E, resimle uğraştım, resimde uluslararası birincilik kazandım. Yüzmeye gittim, şarkı söyleme olsun, halı dokuma olsun, heykel yapma olsun. Bunlar okulunu bitirdim bu arada. Ben daha sonra Ankara'ya geldim ve Ankara Üniversitesi'nde rehberi ve psikolojik danışmanlık okudum. Üstüne Marmara Üniversitesi'nde yine rehberi ve psikolojik danışmanlık üzerine yüksek lisans yaptım ve tabii ki bir tarafımda yok sen konservatörde okuman lazım den böyle bir yapım şey vardı ve e, İstanbul Devlet Konservatörü'nde da şan eğitimi aldım. E, böyle hani bunlara tecrübe edindim diye söyleyeyim. Peki bütün bunları üniversite öğrencilerinize de aktardığınızı e, biliyorum. Hangi üniversitede e, eğitimler veya dersler veriyorsunuz? E, Şimdi Haliç Üniversitesi'nde e, oranın daha doğrusu konservatorunda hem e, opera sanatçılarına hem e, Türk sanat müziği, halk müziği, tiyatro grubuna sanatsal psikoloji konusunda e, dersler veriyorum. Peki sanatsal psikoloji nedir? Yani ben ilk defa... Ee, bireysel e, hani özel sohbetimizde e, şahit oldum. Elbette birçok alanın e, şeyleri var ama evet. bilinmeyen bir kavram. Yani evet. sanatsal psikoloji nedir? Sanatsal psikolojik danışmanlık veya sanatçıların sizden hani bir sanatçı, bir oyuncu, bir tiyatrocu veya bir müzisyen ne gibi hizmetler alıyorlar? Bu düşünce bende konsertar yıllarımda başladı. Ee, mezun olup gelmişim, yeni böyle dinamik bir yapım var, herkese yardımcı olacağım. Bu arada sadece sanatçılar değil, 7'den 70'e herkese psikolojik hizmet veriyorum. Tabii. Tabii bunun yanında sanat okuduğum için, sanattan anladığım için ikisini birleştirdim. Sanatçılarım bir daha de hani dediğim gibi konserter okuduğum zaman e, oradaki öğrencilerin psikolojik desteğe ihtiyacı olduğunu fark ettim. Yani bunu nasıl anladınız peki? Dediğim gibi... Psikoloji mezunum gelmişim böyle dinamik olarak okuyorum ve tabii iletişim, insanlarla iletişim kuruyorum ve herkesin bir problemi olduğunu görüyorum. Problem ve onlarla terapi etmeye başladım. Koridorda aslında boş bulduk mu giriyorduk problemleri problemlerle uğraşıyordum. Dedi sonra dedim ki ben bunu neden profesyonel olarak yapmayayım? Tabi. Neden? Sonuçta yapmayayım? ona bir zaman ayırmak lazım. Tabi. Yani Allah rızası için diyelim 5 dakika, 10 dakika bir insana yardımcı olursunuz. Ama o da profesyonel Hizmet almak ister. Evet. Sonuçta bir yerin, bir danışmanlık merkezin, bir ofisin var mı diye sormuşlardır. Evet. Sonra ne oldu? <gülüyor> Sonra e, bununla ilgili araştırmalar yaptım, çalışmalar yaptım. Tabii ben Ankara Üniversitesi'nde e, ilk mezun olduğumda özel öğrenci olarak e, sanat psikolojisinin üzerine tesis yüksek lisans da yaptım. Dolayısıyla oradan aldığım bilgilerle e, sanatçı bu hani sanatsal psikoloji şöyle bir şey. Sanat Sanatçıyı, e, sanat eserini Hı. ve sanatla, sanat eseriyle iletişim kuran izleyiciler üzerinde böyle üç, sac ayağı gibi düşünelim. Bağlantı kurarak onların e, sağlıklı bir şekilde, sanatçının sağlıklı bir şekilde ürün vermesini, e, sanat eseriyle de iletişim kuran kişinin sağlıklı bir şekilde iletişim kurması üzerine dayalı bir e, bilim alanı diyelim. Bununla uğraşıyorum. Bir sanatçı ürün verirken, Hangi davranış, hangi düşünce, hangi duyguyla ürün vermesi lazım? Ürünü sergilerken, ee, mesela bir operasyon açısı diyelim, ee, sahneye çıkıyor, tam böyle kıyafetli giymiş çıkarken sahne arkasında üzerine kahve döküldü. Yapması gereken nedir? Hani o elbiseyi varsa yedeğini hemen değiştirip gelmesi, varsayalım. Şimdi bunu biz fiziki olarak görüyoruz. Kahve döküldü, değiştireyim ben bunu diyoruz. Ama bir de bunun farklı boyutu var. Psikolojik boyutu var. O an sinirlenmiş olabilir. Evet. Kızgın olmuş olabilir. Hatta ve, hep beni buluyor bu kazalar diyebilir He, ya. Evet. Ne kadar şanssızım. Ya bugünüm çok kötü. Bugün şanssız bir günüm diye yorum yapabilir. Bunun farkında mı? Bunun üzerine çalışıyor. Çoğu kişi farkında değil. Değil. Ve o duyguyla o düşünce ve duyguyla sahneye çıkıyor. Romantik bir şarkı söyleyecek varsayalım ve oradaki sinirle şarkıyı söylüyor. Tabii. Ve izleyen, i̇zleyen de diyor ki ne oldu? Niye ne? böyle şarkıyı döver, döver gibi şarkı söylüyor Tabii. bu? Dolayısıyla sağlıksız bir ürün vermiş oluyor. Kesinlikle. Ve oradaki e, o sabotajcı düşünceyi e, tüm e, seyircilere aktarmış oluyor. Evet. Yani herkes sanatçıları model alıyor. Bugün televizyona bizler çıktığımız için işte sizler birçok programa çıktınız hatta program yapımcılığınız var bunları da konuşacağız ama yani siz rol model alırken sizin üzerinize bir çay döküldüğünde veya kahve döküldüğünde hemen demoralize oluyor hayata kahrediyor yaşama sevincinizden vazgeçiyorsanız e sizi seven takipçiler de vazgeçiyor anladığım kadarıyla siz İşin toptancılığını yapıyorsunuz, <gülüyor> sanatçılar olsun, müzisyenler olsun, hayatın her alanında bir kişiye dokunarak evet. onun rol medal aldığı veya yolculuk ettiği kişilere psikolojik danışmanlığı da dolaylı vermiş oluyorsunuz. Aynen, aynen. O sanatçıya sorulduğunda nasıl böyle bir yaşama sevincim var? O da diyor ki ben uzman psikolojik danışman <gülüyor> Enis Bey'den yardım <gülüyor> aldım diyor. Peki çok merak ettiğim bir konu daha var hani müzik aletleriyle insanlara bir sanatsal dinleti veya müzik terapi gibi hizmetleriniz oluyor mu veya terapilerinizde sanatı ve müziği nasıl kullanıyorsunuz? Şöyle söyleyeyim e, workshoplar yapıyorum evet. e, bazı şirketlere gidiyorum şirketlerde workshoplar yapıyorum orada çalışanlara. Benim muayenehaneme geliyorlar, orada workshoplar oluşturuyorum veya arkadaşlarım bir seminer oluşturuyor, Akabet, akibetinde ben workshoplar yapıyorum. Orada sanatın neredeyse tüm dallarından faydalanıyorum. Ne mesela, gibi mesela? mesela? evet. Kişilik konusunu işliyoruz, kişilikten sonra hemen e, yaratıcı dramayla oyunlarla daha da pekiştirmiş oluyoruz, üzerine resim yapıyoruz. Burada amaç güzel resim yapmak değil. Amaç duygu ve düşüncesini oraya aktarabilmek. Üzerinde daha sonra konuşmak. Veya müzik terapi diyoruz hani müzik aletleriyle hadi bugünün müziğini yapalım. İçinden ne geliyor? Onu oraya aktarmak. Daha sonra bunun üzerine konuşmak. Zaten o yüzden hani, müzik terapi derken bazıları şunu anlıyorlar. Ya i̇şte müzik, müzik yapıyoruz, terapi oluyoruz. Yok efendim olmuyoruz. Bunun üzerine problemlerimizi ortaya dökersek üzerine eğilirsek, bayırırsak, farkına vararsak, üzerinde çalışırsak terapi oluyoruz. Hani rastgele değil daha profesyonel bir yaklaşımla Tabii. ve bilinçli bir yaklaşımla. Bilinçli bir şekilde. Siz çünkü sanatta, müzikte zaten sanatçı bir ailede doğduğunuz ve büyüdüğünüz için hani sanat, müzik, psikolojik danışmanlık ve akademisyenlik evet. ve bilim adamlığını birleştirerek bir kişiye farkındalık ve iç görüşünü yükseltiyorsunuz. Resim yapsa da o gün diyelim ki üzerine kahve dökülen bir sanatçı belki de resim yaparak duygularını ifade ediyor. Evet. İşte öfkelendim, öfkeli bir resim. Diyelim ki müzik aletine öfkeli bastık. Veya ne olsa kaygısı geçer veya hangi makamda müzik dinlese rahatlar gibi siz ona yol arkadaşlığı yapıyorsunuz. Peki Enis Elgün Guliyev. Yani hangi televizyonlarda program yaptın? Ben e, TRT Abaz'da 4 yıl e, program sunuculuğu yaptım. E, daha sonra Gem TV'de de ne alaka diyeceksiniz? Haber spikerliği yaptım 1 yıl. Çok enteresan size yakışıyor. <gülüyor> Teşekkür ederim. Sizin kadar olmasa da... E, Güzel bir tecrübeydi. Hiç haber bir yapmadım. Çok farklı bir tecrübe. Hı hı. İnanılmaz bir tecrübe. Ee, çünkü sürekli bir akış var. Akışı okuyorsun, takip ediyorsun. Hem okuduğun zaman bilinçli bir şekilde okuman lazım ki akıbetinde peşinden yorum yapabilesin. Doğru. Yorum da var. Evet. Yani Çünkü her şeyi robot gibi söyleyemezsin. Söyleyemezsin. Seyircilerle biz bir başta da söylediniz ya bir insanız. Duygularınızı Kalbi rica ruhunuzu katarak bu işleri yaptınız. Peki bir ara özel sohbet esnasında seminerler veriyorum dediniz. Evet. Nasıl seminerler bunlar? Seminerleri genellikle e, toplumu inceleyerek başlıkları oluşturuyorum. Mesela bir seminerim vardı. Başarılı kadınların başarısız ilişkileri. Bakıyorum evet kadınlar iş hayatında çok başarılı. Kaptırmış kendini işine. Ama özel hayatına gelince başarısız. Neden? Nasıl yardımcı olabilirim? Bu eğitimi veriyorum. Genellikle dikkat ettiğim zaman insanlar kendilerinin farkında değiller. Kendilerini yekpare olarak zannediyorlar. Mesela bir arabaya baktığın zaman evet onu yekpare olarak görüyorsun. Ama binlerce parçadan oluşuyor. Doğru. Kapısı ayrı, ışığı ayrı orası. Biz de evet yekpare olarak gözükebiliriz. Ama o kadar farklı parçalarımız var ki. Ve genellikle... Görünen parçalar üzerinden evet sıkıntı yok. Islak ıslak orası oraya basma. Çok güzel. E az önce duygusal olarak bastığın zemini görmüyorsun ama. E orada takılıp kalıyorsun. Peki burada bir kameramız var karşıda. Kameramıza ben soruyu yandan sormuş olayım. Hani iş kadınlarına başarılı iş kadınlarına başarılı ilişki kurmaları için sadece bir önerinizi alayım. Öner olarak şu, öncelikle kendilerinin farkına varsınlar. Yapı olarak nasıl bir yapıdadılar? Hangi durumlarda, hangi durumlarda inciniyorlar, küsüyorlar, alınıyorlar ve buna sebep olan şey nedir? Yani demin bahsettim ya, insan bir öz yapısı var, hani spiritüel bir yapı. Bu yapı sevgi, hoşgörü, merhamet barındırıyor. Diğer taraftansa psikolojik benliklerimiz var ki bu da arzu ve korku üzerine hareket ediyor. Bir şeye arzu duyarız, üzerine gideriz, elde edersek geçici bir mutluluk elde ederiz. Evet. Elde edemezsek ne olur? Eksiklik hissederiz belki. Kaygı hissederiz, korku hissederiz. Şey gibi düşün, e, huzur arıyoruz, bir şey olmadığı zaman da huzursuzluk yaşıyoruz. Diyoruz ki bundan dolayı huzursuz olduk. Dolayısıyla... Ee, bu huzursuzluk, bu huzurumuzu kapattı. O zaman netice olarak bunlara seyircilerimiz özellikle başarılı iş adamları ve iş kadınları dikkat etsinler. Ama yetemediği noktada onları üzen, mutsuz eden, öfkelendiren, performansını düşüren, Kısaca yetemediği her şeyde sizler gibi uzman psikologlardan, Muhakkak. psikolojik danışmanlardan yardım alsınlar, bir bilene sorsunlar Sorsun. ve daha başarılı olsunlar. Aynen. Hem şahsi, hem iş başarıları, hem aşk, evlilik e, de başarılı olurlar veya evet. istediği hedeflere Son ulaşırlar. Sonra söyleyeyim onunla ilgili. Kendilerini tanısınlar, bu ilk aşama. ikinci aşamada karşındaki kişini tanısınlar. Tamam. Onu keşfetsinler. Yani... Tamam. Ben nasıl olsa bunu değiştiririm. Hayır efendim değiştiremezsin. Peki neden değiştiremez? Karşı taraftaki kişi istemediği müddetçe onu hiç kimse değiştiremez. Peki o kişi nasıl ister değişmeyi veya dönüşümü? O kişi de, o kişi de duygu düşünce davranışlarının bilincinde farkında olacak. Dolayısıyla iki kişi de e, başarılı iş kadını da farkındalık geliştirecek. Karşındaki kişi de farkındalık geliştirecek. Ve objektif farkındalıkla hayata baktıkları zaman ikisi de ...dolayısıyla birbirlerinin eksik tarafı olabilir, sıkıntı tamam, yok. Onlar bilmiyorlar. Töyler edecekler. Kesinlikle. Yoksa herkes kendi psikolojisiyle, kendi egos üzerinden bakarsa... ...ben güven odaklıyım, güven istiyorum. Dolayısıyla bir tane yamuğunu görmeyeceğim. Yamuğunu görersen seni atarım. E burada sevgi nerede kaldı? Dolayısıyla göreceli bir sevgiden bahsediyoruz. Evet sana karşı güvenli, güvenli olduğum müddetçe ben seni seviyorum. Bir ayağın kaydı, artık sevmiyorum. Anladım. Veya gözlerin çok güzel, saçların çok güzel... Ben sarı saç seviyorum. E yarın boyattım geldim artık sevmiyorum. Çünkü göreceli. Her şeye rağmen sevmek lazım. Bravo. Şimdi telefonlar çıkıyor yani. Eskiden hani suya düştüğü zaman bozuluyordu. Şimdi suya rağmen çalışan telefonlar var rağmen. Bravo. Her şeye rağmen seni seviyorum. Eksiğinle artınla sıkıntı yok. O zaman kişiyi de aynı şekilde ben e, hani sizin bir uzman olarak anlatımlarınızdan şunu anladım. Her şeye rağmen kendimizi sevmeliyiz. Eğer sever kabullenirsek değişim, dönüşüm ve e, hatalarımızı düzeltmek mümkün. Evet. Ama bir sebep, bir işte maddiyat için e, evlendik bir kişiyle diyelim. Ya maddiyatı kötü oldu ne yapacağız? Veya maddiyatı doyduk. <gülüyor> ya başkasını yani. öyle oluyor arayacağız. Diye. öyle başkasını ya O zaman affedersin insanlar veya ilişkiler kullanat peçetesi mi? Ya. Değil mi? O yüzden e, hep kendimizi düşünmeyeceğiz, hep kendi egolarımızı düşünmeyeceğiz. Bir evlilik veya bir aşk ilişki kumpasla veya şartlarla yaşanmaz. Anlatabildim mi? Ben ona şöyle diyorum, gözlük takıyorum. Diyorum ki hayata psikolojik gözlüklerle bakmayacaksınız. Bu psikolojik gözlüklerin merceğinde hani egolar yatıyor. Bizim arzu ve korkularımız yani hayata Hayata baktığın zaman ve bir ilişkiye baktığın zaman şu gözlüklerini çıkar. Sıfır noktasından doğal olarak bak. Kendin olarak bak. Bırak egonu. Peki bu bize ne kazandıracak? Bu bize sağlıklı yaşamaya kazanacak. Bir yolculukta doğarız ve ölürüz. Bir yolculuk halindeyiz. Sağlıklı bir şekilde yolculuk yapmamızı sağlar. Sağlıklı bir şekilde o yolculukla insanla iletişim kurmamızı sağlar. Sağlıklı şekilde iş yapmamızı sağlar. Çocuk büyütmemizi sağlar. Bravo. Peki... Başka merak ettiğim bir konu daha var. Yani psikolojik danışman olarak size çiftler de geliyor evet. bildiğim kadarıyla. Evet. Peki özellikle ne zaman geliyorlar? Flört döneminde mi? Aşk döneminde mi? Yani iletişim sorunları yaşadığında mı? Veya neden gelmeler diyelim? Çift terapistine evet. neden kişiler başvurmalı? Bu çok güzel bir soru. Genellikle bana iş işten geçtikten sonra hani kavga ediyorlar, problemleri oluyor, birikiyor birikiyor birikiyor bir yerde partlak verdikten sonra geliyorlar. İşte diyorum ki bunu hani doktorlar diyor ya erken teşhis. Evet. Ya önceden hani e, psikoloğa gitmek lazım, biz evlendik veya evlenmek üzereyiz. Birbirimizi tanımıyoruz. Şimdi gene, çiftler genellikle şunu diyor ya evlenelim yolculuk sırasında tanırız. Bazen olmuyor işte yani yarım kalabiliyorlar. Elin kişilik analizleri diye bir şey var kişilik analizi yapalım karakter analizi var uygun musunuz uygun değil misiniz veya uygun diye bir şey yoktur yani birbirinizin eksi ve artı taraflarını baştan görün öyle kabul edip öyle yürüyün ben ama seni böyle bilmiyordum sen beni kandırdın hayır efendim bir insan sağlıklı pozisyonda olabiliyor ve sağlıksız pozisyonda da kişilik pozisyonunda da olabiliyor evlendiğin zaman sağlıklıydın bir şeyler tez getirdi Sağlı, sağlıksız pozisyona geldi Ruh ee, şey olarak, e, psikoloji olarak diyorsun ki çok değiştin, sen böyle değildin. Anlamaya çalış Hayır. Böyle değildi. Evet. Demek ki ters giden bir şey var ve kişi sağlıksız kişilik modelini sergiliyor. Bunu bilirse baştan, evet sağlıksız olduğu zaman bu böyle davranıyor. Dolayısıyla o da sağlıklı hale gelecek ve eşit ona yardım edecek bu konuda. Evet. Ya da eğer baş edemezlerse sizler gibi bir uzman psikologdan Psikolojik danışmandan muhakkak, yardım alacak. Muhakkak yardım almak gerekir. Çünkü insan o pozisyonda olduğu zaman objektif düşünemez. Bravo. Objektif düşünemez. Bir garip insandan yüksek performans veya hasta kişiden yüksek performans beklemek evet. gibi hiç de akıllıca olmayan bir beklentiye giriyor. Peki sizin psikolojik rapor raportuvarlarımız diye bir e, eseriniz var. Bir evet. kitabınız var. Ondan da son olarak bahsedelim seyircilerimize. Ee, kitap daha yayınlanmadı ee, bitiş, bitmek üzere bu kitap farklı diğer kitaplardan bu kitap e, şöyle e, psikolojik repertuarlarımız ben aynı zamanda hani sanatçı olarak da sahneye çıktığım zaman benim bir repertuarım var hangi şarkıları söyleyeceksem o repertuar da çıkarım sahneye ve oradaki şarkıları seslendiririm bilirim yani neyi seslendireceğimi hayata adım attığımız zaman biz insanlar olarak yanımızda götürdüğümüz hangi repertuarlar var onu düşünerekten bu kitabı yazdım ve bu kitabı yanında da bir CD'sini üzerinde şu anda çalışım. Bir şarkı CD'si olacak benim sesimden. İnsanlar oradaki e, duygulardan eserler dinleyebilecekler. Mesela bir aşk anlatıyorsam bir aşk şarkısı dinleyecekler. Belki de bir kıskançlıkla ilgili bir şarkı dinleyecekler. Bunun böyle bir şeyi var, farkı var. Hem CD, hem kitap. E, ve burada önemli olan e, izleyiciler şunu şunu görecekler. Evet, biz aslında ee, evimizde bedene bir ev olarak düşünürsek bir asıl duvarları var ve e, sütunları var ve bu sütunlara bitişik duvarlar var. Biz evimizde e, belki de sürekli şiddet içerikli tablolar asmışız. Ve iyi bir şey geldiği zaman da biz onlara ters yanıt veriyoruz. Sebebi evimizdeki duvarda hiç güzel tablo yok. Hep şiddetle ilgili tablolar asmışız. Çıkar onları lütfen çıkaralım. Bunun bilincinde farkında olmak lazım. Çıkar. Ya da hep aşk tabloları asmışız ve ondan sonra başka aşktan başka hiçbir şey düşünmüyorsun Aşk acı veriyor. Hayır efendim aşk acı vermiyor. Aşk acı vermez. Sen ulaşamadığın için acı çekiyorsun. Arzu acı verir. Sen arzu ediyorsun ve ulaşamadığın için acı çekiyorsun. Aşk da acı olmaz. Aşk doğaldır ve serbesttir. Anlıyorum. Evet değerli seyirciler bir programın daha sonuna geldik. Hepiniz sağ salim ve güzel, aşk dolu, muhabbet dolu, farkındalık dolu, içgörünüz yüksek bir şekilde sanat psikolojisinden, sanatsal psikolojiden de faydalanmayı unutmayın diyorum. Hoşçakalın, kalın Business Channel Türk TV stüdyolarında ve yeni bir iş, yeni bir kariyer programında kalın. Sevgiler, selamlar.